Arkadaşlar merhaba. İddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bir kupon hazırladım arkadaşlar. 2.79 oran. Yine 3 tane 3 e, maç 1.5 üst ve 3 maçımız eee 2-3 gol analizini yaptığımız eee 3 tane maçımız var. 2-3 gol aralığında bitecek maçlar. Tahmin ve kuponuma geçmeden önce arkadaşlar. Videomda paylaşmış olduğum 2.38 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Meşelen Antwerp maçına 2.5 üst ve Hatay Beşiktaş maçına DEP 1.5 üst dedik. Başarılı bir şekilde geldi. Yine videomuzda paylaşmış olduğumuz 6 tane maçın yani 2-3 gol tahminlerimizden 4'ü geldi arkadaşlar başarılı bir şekilde. Ve gayet çok iyi gidiyoruz. 2-3 gol tahminlerinde. Aslında çok basit bir şey var püf noktası var bunun. Ben geçen videolarımda da bahsettim. Sizden istek gelirse bunun püf noktasını açıklarım diye ama maalesef insanlar kayıtsız kalıyor. Kayıtsız kalınca ben sadece maçları verip geçiştiriyorum. Videoyu izleyen 150 kişi, beğenen 3-5 kişi, 6 kişi, yorum yazan 2-3 kişi elleri dert görmesin o kardeşlerimizin. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ben maçlarımı veririm. Ya benim amacım e, balık vermek değil. Ama maalesef insanlar balığı seviyor. Biz de balık verelim. Yine 6 tane maç verdik. 1.5 üstlerden. Onlar da başarılı bir şekilde geldi. İlk maç Prat maçı bir e, iptalden dolayı gelmedi. Ve Oliverense, Freense maçı bir buçuk üstümüz gelmedi. Yalnız dört tane maç başarılı bir şekilde geldi. Ayrıca benim yeni bir çalışmam var arkadaşlar. Ee, skorla ilgili. Bugün iki maç yakaladım mesela. Yani güzel oranları var. Yani bunu bir sistem yapıp oynasak. Ve iki üç maçımız da e, kıl payı kaçtı. Öyle söyleyeyim size. Mesela Paderborn Erzbirge maçına 2-1 dedik. O geldi. Meşelen Antwerp maçı ters bitti. Ee, Ankara gücü yine terz bitti arkadaşlar. Ve Hellas Verona, Kraton maçına 2-1 dedik. O da başarılı bir şekilde geldi. Fatih Karagümrük Konyaspor maçına 2-2 skor almıştım. Ama 2-1 de kaldı. Yine Rotterdam Feyenoord maçına 2-1 dedim. 0-2 kaldı. Ve Roma Inter yani iki tane maç yakaladık. Diğerleri kupayı kaçtı. Bununla ilgili bir çalışmam var. İlerideki önümüzdeki videolarda paylaşmayı düşünüyorum aslında skorları. Tabii ki şans. Öncelikle şans. Şans faktörü çok önemli. Bugünkü maçlarımıza geçelim hemen arkadaşlar. Pek fazla vakit kaybetmeyelim. Evet, bir buçuk üstlerimizi verelim. ilk önce ya, güvendiğim maçlar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani gelecek diye bir e, şey garanti vermiyorum. Bunun garantisini kimse veremez zaten. Ama güvendiğimiz, hani aklımıza yatan, benim aklıma yatan, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İlk maç arkadaşlar İspanya 2. liginden Sporting Gijon Fuenlabrada bir 1,5 üst. 1.35 oranı var. Bu maç 1,5 üst bekliyorum. Ya yani bu maçı 1,5 üst bekliyorum. İkinci maçımız arkadaşlar Hindistan Süper Ligi'nden Mohun Bagan Mumbai City bu maça 2-3 gol düşünüyorum vereceğim kuponla kombin yapabilirsiniz tek maç yani iki e, maçtan oluşuyor benim kupon arkadaşlar sizin de güvendiğiniz bu tahminlerden arasına sıkıştırabilirsiniz hani oran arttırmak adına Yine İspanya 2. Liginden arkadaşlar saat 21'de başlayacak. Bonferradina-Girona maçı Girona maçı 1.5 üst düşündüğüm bir maç. Onun da oranı 1.35. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçı. Ve Mısır Premier liginden saat 18'de başlayacak Piramids-Vadi Degla maçı. Buna 3 gol e, düşünüyorum arkadaşlar. 1.65 oranı var. Sizin de aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçı. Piramit Svadidekla. Kuponumuz arkadaşlar. Saat 19'da başlayacak. Türkiye Süper Ligi'nden Alanya Spor Kasımpaşa maçına ev sahibi 1.5 üst. Ve ikinci maçımız saat 22.30'da başlayacak. Almanya Bundesliga 2'den. Brunsvich Düsseldorf maçı. bir 1.5 üst. Yani Düsseldorf'un 2 gol atacağı yönünde. Bu maçı yani bu kuponumuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2.79 oranı var. Yine kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Sabedel Lugo maçı var. Saat 23.30'da başlayacak İspanya 2. Ligi'nden Saavedel Lugo. Yine 1.5 üstüne güvendiğim bir maç. 1.35 oranı var. O birinde değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Şöyle gösterelim. 1.35 oranı var. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız. Brezilya seri B'den Ponte Preto Cui, Cuiaba maçı. Yine 2-3 gol aralığında bitmesini beklediğim bir maç. Tabi bunlar tahmindir arkadaşlar. 2-3 gol oranı 1.65 sizlerde değerlendirebilirsiniz. Aslında çok basit. 2-3 golü bulmak çok basit arkadaşlar. Bunun bir püf noktası var. Sadece mas saatine yakın bakacağınız orana bağlı. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Kuponunuzda iki maçtan ya yani üç maçtan fazla eklemeyin çünkü risk taşıyor çoğu maç ters bitiyor bu aralar yani iddadan e, kimse para kazanamıyor bu aralar çoğu maçımız ters bitiyor mesela ben Beşiktaş'a deplasman bir buçuk üstüne aldım ne taraf bahsine girdim Hatay'ın zaten iki tane golü şans eseri geldi diyelim. Çok çok dikkat edin arkadaşlar maçlara, özellikle canlıdan girecek arkadaşlara, canlı oynayan arkadaşlara, bir buçuk üst verdiğim maçları, bir buçuk üst verdiğim maçları arkadaşlar dikkat edin, ikinci yarı girebilir. Yani i̇lk yarı 0-0 bittikten sonra oranı çok çok yükseliyor. Yani 2-32-40'lara kadar çıkıyor oran. Hatta 250'lere o şekilde değerlendirebilirsiniz. <gülüyor> 1.5 üst arkadaşlar. 2-3 gol değil. 1.5 üst dediğim maçlar. İlk yarı gol olmazsa ikinci yarı 1.5 üstlerini rahatlıkla girebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.